Merhaba, ben Torsten Zorn. Curiosity gezginci robotunun topladığı verilerin dünyaya iletilmesinden sorumluyum. Bu haftanın başında, robotun kolunu ilk defa aktif hale getirerek büyük bir başarıya imza attık. Aktifleştirme, örnekleri robot içindeki ölçüm cihazlarına getirmek için çok önemliydi. Kimya ve kamera setinin, yani ChemCam'in lazerini ilk defa kullanarak, Coronation adını verdiğimiz yumruk büyüklüğünde bir taşı inceledik. İnanın bu deney sırasında hiçbir Marslı'ya zarar gelmedi. Mars'a ilerlemeye başlamadan önce direksiyon aktüatörlerini kontrol ettik. Yaklaşık 3 metre ileriye gittik. Ve saat yönünde iki tane 60 derecelik dönüş yaptık. Bu dönüşler esnasında görüntü de aldık. Sonrasında tekerlekleri ters yönde test etmek için 3 metre kadar geri gittik. Bu sayede iniş motorlarının bıraktığı izleri inceleyebildik. Atmosferle alakalı bir deney için örnek toplama bölümünü kullanacağız. Bu deneyde atmosfer bileşenlerinin yapısını daha iyi anlayabilmeyi umuyoruz. Birkaç gün içerisinde Glenelg adındaki bölgeye doğru harekete geçeceğiz. Orada kayayı kazıyarak örnek almayı planlıyoruz. Takım... Glenelg ismini ünlü yazar Ray Bradbury'nin anısına seçti. Curiosity robot raporu burada sona eriyor. Gelişmeler için bizi takip edin.